Soruda bizden verilen doğrusal denklemi sonsuz sonucu olacak şekilde çözmemiz isteniyor. Bu doğrusal denklemi çözmemiz için x ne olursa olsun iki tarafında birbirine eşit olması gerek. Öncelikle sol tarafı sadeleştirmek istiyorum. Sonra da sağ taraf için neler yapabilirim bir bakacağım. Şimdi ne dedik? X ne olursa olsun iki tarafında birbirine eşit olması gerekiyor. Önce 4'ü parantez içine dağıtarak başlayalım. 4x, eksi 8 oldu, değil mi? Buna da buradaki x e ekliyorum. Artı x eşittir 5x artı boşluk. Birazdan bu boşluğa ne geliyor göreceğiz. Önce şunu yapalım. 4x artı x eşittir 5x, 5x, eksi 8. Bu da 5x artı boşluğa eşit. Şimdi bakalım buradaki boşluğa ne gelecek. Sol tarafta 5 çarpı x, eksi 8 var. Sağ taraftakini de eksi 8 yapmak istersek, 8 çıkarmalıyız. Başka bir deyişle, eğer buradaki de negatif 8 olursa, x'in yerine ne gelirse gelsin, eşitlik değişmeyecek. Yani x'in yerinde bir sayı var, biz bunu 5 ile çarpıyoruz, 8 eksiltiyoruz. Ve iki tarafta da sonuç aynı oluyor. Bu denklemi doğrulamak istersek ne yaparız? İki taraftan da 5x çıkarırız. Buradan da x ne olursa olsun, x'i 8 eşittir eksi 8 kalır, ki bu da zaten doğrudur. Denklemde yerine yazayım. 5x artı, x'i 8 bulduğumuz için buradan eksi 8'i seçtim. İşlem tamam. Şahane.